Herkese merhaba sevgili teknoloji oku takipçileri. Ben kaptan pilotunuz Özgür Çetin. Herkese İstanbul semalarından selamlar ve sevgiler iletiyorum. Şu anda Microsoft Flight Simulator'ın içindeyiz ve ilginç bir yolculuğa çıkacağız. Hep beraber izleyelim. Merhaba arkadaşlar. Bu ilginç girişten sonra Master Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarı programının yeni bölümüne hoş geldiniz. Girişten de anladığınız gibi bugün sizlerle birlikte Microsoft'un Flight Simulator isimli oyununu inceleyeceğiz. Oyununu anlatmaya çalışacağız. Biliyorsunuz Flight Simulator neredeyse bilgisayar tarihi kadar eski bir oyun. 1982 yılında ilk kez piyasaya sürüldü ki geliştirme aşamaları 1970'li yılların sonundan itibaren başlamıştı bu oyunun. İlginç bir oyun aslında tam anlamıyla bir oyun olduğunu söyleyemeyiz. Aslında bir uçuş simülasyonu, uçak simülasyonu içinde birçok uçağın, birçok havalimanının, birçok şehrin bulunduğu ve uçakları da gerçek zamanlı kullanabildiğiniz bir simülasyon var karşımızda. E, oyun aslında uzun yıllardır e, bir güncelleme almamıştı. En son 2006 yılında e, Microsoft Flight Simulator X sürümüyle karşımıza çıkmıştı ve 2014 yılında da bu oyunun Flight Simulator X Steam Edition vardı. Bunun dışında 2014'ten bu yana yeni bir sürüm gelmemişti. Ve son sürüm de 2020 yılında geldi. Biz de gelir gelmez inceleme başladık arkadaşlar sizler için. Benim kişisel olarak da kullandığım Huma H5 bilgisayarım var. Monster Notebook'un geliştirdiği bir bilgisayar bu biliyorsunuz. Hem iş dünyası için hem de oyun için kullanabileceğimiz güzel bir bilgisayar. Ve ben bunda da Microsoft Flash simülatörü yükledim. Oynuyorum. Ee, yaklaşık olarak arkadaşlar 120 GB yer istiyor. Onu baştan söyleyeyim. Hatta 120 GB kadar. Yani bir kere ciddi bir donanıma sahip olmanız gerekiyor. Artı 120 GB'lık bir boşluğunuzun olması gerekiyor. Diskinizde ben birçok şeyi silmek zorunda kaldım. Peki oyunda neler var? Aslında şöyle 3 e, farklı sürümü var oyunun standart sürümümüz var delik sürümümüz var ve premium delik sürümümüz var. Standart sürümde 20 uçak var Deluxe'te 25 e, premium Deluxe'te ise 30 tane uçağımız bulunuyor. 30 e, Ve ilk sürümde 30 farklı havalimanı varken ikinci sürümde 35 üçüncü sürümde de e, 40 tane havalimanı seçeneği bulunduğunu belirtelim bunun dışında birçok havalimanından da kalkış yapabiliyorsunuz biz şimdi birazdan size göstereceğim onu İstanbul Atatürk havalimanından kalkacağız bu arada İstanbul havalimanı yok e Çünkü oyun yapılmaya başlandığında muhtemelen o havalimanı açılmadığı için Atatürk havalimanı var sadece şimdilik en azından İstanbul için yani ana havalimanı olarak unuk seçebiliyorsunuz e bunun dışında Sabıya Gökçen vesaire de var Onları da kullanabilirsiniz onu da söyleyelim Ben Atatürk havalimanından kalkacağım e belli noktalar var işte Ayasofya var Sultanahmet Camii var ve işte Dolmabahçe Sarayı var bunları geçtikten sonra Sabiha Gökçen'e iniş yapacağım uçağımla beraber dediğim gibi birçok uçağı seçebiliyorsunuz bu yolculukta yaklaşık olarak 20 dakika sürecek ve 20 dakika boyunca yaşadığımız maceraları size aktarmaya çalışacağım arkadaşlar şimdi gelin uçuşumuza başlayalım Evet arkadaşlar oyunu açtığımızda karşımıza şöyle bir menü geliyor. Bu arada şunu söylemek istiyorum Master Notebook satın aldığınızda bir ay boyunca Xbox Game Pass kullanabiliyorsunuz PC için olanı ve bu oyunda Xbox Game Pass'te ücretsiz olarak oynanabiliyor. Onunla belirtmiş olalım. Şimdilik sadece PC sürümü var ama yakında Xbox sürümünün geleceğini de söyleyelim. Bundan müjdesini bilgisini vermiş olalım arkadaşlar. Şimdi Burada farklı farklı bölümler var. Şimdi ilk açtığımızda World Map var. Buradan dünyadan istediğiniz havalimanını seçebiliyorsunuz. Core Level diye bir bölümümüz var. Burada size haftalık olarak belli görevler veriliyor. Mesela burada Landing Challenge diyor. Bir uçağımızı indirmemiz gerekiyor. Bu arada o çok zor yani kolay bir şey değil bu arada uçağı kullanmak. Ben şimdi klavye taktım. Ekstra bir klavye taktım bu bilgisayara sebebi şu. Numpet olması gerekiyor arkadaşlar. Numpet ile beraber uçağın kontrollerini yapıyorsunuz. Ama isterseniz kendiniz kullanmak yerine yapay zekada uçağın kontrolünü bırakmanız mümkün. Flight Training bölümümüz var. Flight Training önemli arkadaşlar. Neden? Burada uçağı nasıl kaldıracağınızı, işte ayarlarını ve kontrollerini nasıl yapacağınızı ve diğer bütün özelliklerini bu Flight Training'den görebiliyorsunuz. Activities, yani yapacağınız görevleri buradan görebiliyorsunuz. Birebir hoş geldiniz bölümümüz var. Şimdi biz ne yapıyoruz? Dünya haritamızı seçtik. Şimdi burada görüyorsunuz dünyanın birçok yeri var. Bu arada gece gündüz de hani şu an Bizim çekim yaptığımız tarihteki gece olan yerlerde görüyorsunuz Amerika'da şu an gece mesela. Türkiye'ye bakalım. Türkiye'de gündüzüz. Biz şimdi az önce söyledim ben size Atatürk Havalimanından kalkacağız. Atatürk Havalimanı. Burada tıklıyoruz. Setes Departure. yani kalkış noktası olarak belirliyoruz. Şimdi burada gördüğünüz gibi Point of Interest'e geçiyor bunlar. Sultanahmet Camimiz var. Burası ne değil? Biz şimdi ne demiştik? Sabiha Gökçen Havalimanı'nı. Arrival diyeceğiz. Yani varış noktası olarak belirledik. Şimdi düz bir çizgi çizdi değil mi? Ama bizim uğramak istediğimiz bir iki yer daha var arkadaşlar. Nereleri var? Önce Sultanahmet Camii'ne geliyoruz. Buraya add diyoruz. Add dediğiniz zaman bu rotaya eklenmiş oluyor bu. Sonra Hacı Sofya demiş. Yani Ayasofya. Ona da yanlış yaptık tabii bu arada. Şu anda yanlış yaptık. Arrival dedik. Arrival demeyecektik. Add diyecektik. Setres Arrival diyelim. Tekrar yapacağız. Şu anda kusura bakmayın. Hemen düzeltiyorum, buraya ekliyoruz Sultanahmet Camii'ni ekledik, sonra Ayasofya'yı ekliyoruz. Sonra onu anlayamadım ben neden eklemişler bunu ama e, şurada bir şey var, Çağlayan Adliyesi var, <gülüyor> onu da ekleyelim, ekledik Sonra dönüşte de Dolmabahçe Sarayı'nın üzerinden bir geçelim, şöyle bir yol çizdik arkadaşlar. Bunu istediğiniz gibi belirleyebiliyorsunuz bu arada, ben bu şekilde yaptım ama siz başka türlü de yapabilirsiniz. Burada başka neler var? Başka türlü hava işte tuzla tuzla var mesela görüyorsunuz Samandıra'da bir havalimanı varmış. Burada ne var? Yalova'da var. Bu bayağı şey görebiliyorsunuz bu arada. Şimdi fly diyoruz arkadaşlar. Burada birkaç dakika bekletiyor bizi yani e, açılması işte uçağın hazırlanması vesairesi gibi şeyler için bekliyoruz. Bu arada modellemeler fena değil. Yani İstanbul'u ben daha çok uçuş yaptım çünkü daha yeni iki gün oldu bilgisayarımı kuralı modellemeler fena değil ama hani daha iyi olabilir mi? Olabilir. Belki Microsoft bunu yıllar içinde tekrar bir güncelleme getirir gibi geliyor bana. Çünkü e, İstanbul Havalimanı da yok mesela. Muhtemelen o da gelir diye tahmin ediyorum ben. Şimdi açılmasını bekliyoruz. Evet arkadaşlar şu anda uçuşumuz başlamak üzere. Bize bir şeyler söylüyor. Uçağımızı seçmedik bu arada. Yani o default olarak ne geldiyse ben onu seçtim. Tek motorlu bir pırpırımız var tabiri caizse. Ama böyle bir sürü uçak var bu arada. Yani Airbus'undan tut da çok da farklı uçaklara kadar bir sürü uçağımız var. 40'a yakın uçağımız var burada bizim paket Deluxe Premium olduğu için. Şimdi Ready to Fly diyoruz. Bu arada ben şimdi tamamen yapay zeka kontrollü bir uçuş gerçekleştireceğim arkadaşlar. Siz istiyorsanız kendiniz de yapabilirsiniz bu arada. Yapay zeka buradan ayarlıyorsunuz. Kokpit görüntüsü bu şekilde. Ama istiyorsanız dışarıdan da görebilirsiniz kamera açılarını değiştirerek. Mesela ben external diyorum. Şu anda İstanbul Havalimanı'ndan kalkıyoruz arkadaşlar. 8 numara tuşa bastıyo mesela eğer kendim yapsaydım ben 8 numara tuşa basacaktım. bu arada ekranda görüyorsunuz sol tarafta airspeed var Yani Uçuş hızımızı gösteriyor Motorun durumu var yakıt durumu var AOA dediğimiz biz, Ayar var burada uçak hani Tırmanma açısı vesaire gibi sıkıntı olursa burada onları gösteriyor Sağ ise flapsların durumu trenin durumu Yükseklik var feet cinsinden gösteriyor ve de Vertical speed dediğimiz yani e, Hızımızı Göstermiş oluyor şu anda Yete hızımızı daha doğrusu hızımızı göstermiş oluyor, pardon. Şu anda havalimanından kalktık arkadaşlar. Burada bu arada istediğiniz gibi uçağın farklı farklı yönlerini böyle bu şekilde görebiliyoruz. Uçağa zoom girebiliyoruz arkadaşlar. Hatta şu anda içeride insanları görüyorsunuz. İki kişi var. Bir hanımefendi, bir de bir e, e, bay var. Uçağı böyle bu şekilde, çok rahat bir şekilde görebiliyorsunuz arkadaşlar. Şimdi muhteşem bir özellik göstereceğim size. Onu bir göstermiş olayım. E, hava durumunu ve ışık, günün ışık şartlarını anında değiştirebilirsiniz. Şurada weather var. Bakın şimdi şu anda saat kaç? 11'i 3 geçiyormuş. Şu anki saatimize göre. Mesela havayı karartabilirsiniz. Gece yaptık. Sabah güneş doğmasına yakın yapıyoruz şu anda. Bakalım mesela. Burada bazen donuyor. Bilmem benim bilgisayara has bir şey mi? Bazen donduğu oldu bu geçişleri yaparken. Ama sonra devam ediyor. Sıkıntı olmuyor arkadaşlar. Onu da söyleyeyim. Şu an gerçekten de güzel bir manzara. Güneş doğuyor. Ya da tam tersi güneşin batışını da yapabiliriz isterseniz. Şu anda gördüğünüz gibi gerçek zamanlı yapıyorum bunu arkadaşlar. Akşam güneşine gelmiş bulunmaktayız. Peki hava durumu nasıl değiştirebiliriz? Belki bunu merak ediyorsunuz. Burada da işte live weather yani gerçek zamanlı hava durumu gösteriyoruz. Clear skies. Birazcık bulut diyoruz. İşte isterseniz birazcık bulut ekleyebiliriz buradan. Ben şu anda ekledim. İşte biraz karanlık bulutlar ekledik mesela yağmurlu ekleyebiliriz istersek birazcık açalım yalnız havayı çünkü şu an yağmur yapınca da önümüzü göremiyoruz bu arada ee, ya da işte kar da yapabiliyoruz onu da göstereyim sonra manzarayı kapatmayalım gördüğünüz gibi kar da eklemiş olduk live video'ya geri dönelim şu anda manzaramız bu şekilde arkadaşlar evet şu anda sahil yolunda ilerliyoruz sol tarafımızda Atatürk havalimanı kaldı Ataköy marina olması lazım aşağıda yanlış görünmüyorsam eğer. Evet Ataköy Havalimanı solumuzda şu anda görüyorsunuz. Bir yol çizdik az önce söyledim size önce Ayasofya'ya ya Sultanahmet Ayasofya sonra Çağlayan Adalet Sarayı oradan Dolmabahçe oradan da tabiye Gülhane Havalimanına geçeceğiz. Şu anda Ataköy marina dayız aşağıda görüyorsunuz. Veli Efendi var hemen sol tarafta ileride biraz şöyle biraz yakın girelim fena da yapılmamış ama dediğim gibi daha iyi olabilirdi arkadaşlar her şey yok mesela ben onu dikkat ettim her şey doğru düzgün yapmamışlar biraz daha çalışılabilirdi ama hani bu oyunun olayı bu olmadığı için çok da takılmıyorum en azından ben çok takılmadım isterseniz biraz kokpite bakalım kokpitte de böyle birçok şeyi görebiliyorsunuz şöyle biraz zoom girelim Birçok şeyi buradan ayarlayabiliyorsunuz arkadaşlar. Şu an autopilotlu auto olduğum için ben bunları hiç kurcalamıyorum. Ama normalde dikkatli bir şekilde uçurmam gerekiyor uçaya. Onu da söyleyeyim. Ee, klavyeyle oynamak gerekiyor. Klavyenin de mutlaka, mutlaka tuş takımının olması gerekiyor. Yani tuş takımından kastettiğim numerik tuş takımının olması gerekiyor. Şu anda yeni kapıyı görüyoruz. Hemen altımızda arkadaşlar. Şöyle bir aşağıda çekeyim kamerayı. Hemen şurada görüyorsunuz. Sultanahmet'e doğru ilerliyoruz şu anda. Tuş takımı üzerindeki işte 8, 9, 1, 2, 3, 4, 5 tuşlarla oynuyoruz. Ama aslında bu oyunu eğer oynayacaksanız güzel bir kumanda olursa, özellikle bu tarz uçak simülasyonları için geliştirilmiş, onlarla daha iyi sonuç alacağınızı söyleyebilirim arkadaşlar. Şu an ilerliyoruz. Uçak'ın girdik biraz. Sultanahmet Camii'nin üzerindeyiz. Şu anda biraz sonra üzerinden geçeceğiz. Şu anda Sultanahmet Camii'yi geçtik. Ayasofya'yı geçiyoruz. Şu anda 11.000 fitteyiz arkadaşlar. İşte Unkapanı Köprüsü. Galata Eski Galata Köprüsü. Şurada. Kapıdan köprüsü. Uçağımız şu anda manevra yapıyor, otopilot tarafından. Evet Sultanahmet Camii'nde bu açıdan görelim. Hemen yanında Ayasofya'mız var. Şimdi bir manevrayla. Çağlayan Adalet Sarayı'na gidiyoruz. Oradan Dolmavacı Sarayı'na geçeceğiz. Bu arada oyunda hızlandırma falan seçeneği yok arkadaşlar. Gerçek zamanlı yapıyorsunuz diye tahmin ediyorum. Çünkü hiç Atatürk Havalimanı'ndan sarıya götürüp uçmadım ama 20 dakika falan sürüyor. Muhtemelen gerçek zamanlı yapılıyor bu uçuşlar. Hızlandırma opsiyonumuz yok. Yani hızlı gideyim ben işte yolu 10 dakikada gideyim falan diye bir şey yok. E, uçakları istediğiniz havalimanından kaldırabiliyorsunuz. istediğiniz havalimanına indirebiliyorsunuz. Ya da Havada da başlayabilirsiniz oyunu bu arada. İlla havalimanından kalkmanız gerekmiyor. Havada da başlayabiliyorsunuz. Böyle bir özellik, böyle bir opsiyonun da olduğunu söyleyelim. Şu anda İstanbul Çağlayan e, Adalet Sarayı'nın üstündeyiz. Şimdi burada da bir dönüş manevesi yap yapacağız. Yapmaya başladık zaten. Buradan Dolmabahçe'ye geçeceğiz. Fena modellememişler ama çok iyi mi çok iyi değil. Daha iyi modelleme olabilir. Uçaklar çok güzel. Seçenekler çok güzel. Gerçekçiliği süper. Onu söyleyeyim. Çok gerçekçi. O yüzden kullanması çok kolay mı çok kolay değil. Alışmanız gerekiyor biraz. Ee, özellikle iniş ve kalkışlarda birazcık zorlanıyorsunuz arkadaşlar. Ama zamanla öğreniyorsunuz. Çok zor değil. Fakat söylediğim gibi güzel bir oyun koluyla çok daha iyi sonuçlar alırsınız gibi geliyor. Ben bilgisayar üzerinde oynadığım için kol da bağlamadım. Klavuzdan oynadım. Şu anda gidiyoruz. Dolmaovaçi sarayını da mesela köprüyü güzel yapamamışlar mesela. Şimdi bakın köprü yolu burası. Şöyle biraz zoom gireyim. Köprüyü böyle düngüz yapmışlar halbuki bu asma köprü olması gerekiyor. Asma köprü değil. sultan şey şey camii yok. Şurada bakın hemen sol tarafta bir bina şeklinde yapmışlar. Ortaköy camii yok. Şöyle göstereyim. Ortaköy camii yok orada bir apartman dikmişler oraya Ortaköy Camii'nin yerine. Köprüyü de böyle normal biyadük gibi yapmışlar. Öyle değil bizim köprümüz. Böyle bir sıkıntılar var açık söylemek gerekirse. Şu an bir daha bir bakın. Boğaz köprüsünü biyadük gibi yapmışlar. Öyle değil ama biliyorsunuz malum. Şimdi Bahçe Sarayı'nın üzerinden geçiyoruz. Şimdi tekrar artık buradan bir daha Doğrudan Anadolu yakasına geçip Sabiha Gökçen'e doğru ilerleyeceğiz arkadaşlar. Sanırım burası Üsküdar sahil Karşını geçtik Güzel bir manzara bizleri bekliyor Ama mesela burada Çamlıca tepesi filan yok Çamlıca tepesindeki ee, Kulem filan yok Tabii Bunlar epey önce başladığı için yapmayan Microsoft e, Onları eklememişler Oradaki cami de yok mesela Herhangi bir cami de yok bu arada. Küçük de olsa burada bir cami göstermiyor. Ama mesela böyle sokak aralarında arabalar filan gidiyorlar. Şöyle biraz zoom gireyim. Belki yakalarız öyle ya bir şey. Bakın şuralarda var mesela. Küçük, küçük küçük minik minik arabalar var. Sokak aralarında bile bunları görebiliyorsunuz arkadaşlar. Bu güzel olmuş. Çok başarılı mı değil ama güzel olmuş onu söyleyeyim. E5'teki arabaları görüyoruz şu anda. Bu yolları falan güzel modellemişler onu söyleyebilirim ama binalar biraz daha iyi olabilirdi. Size bazı yorumlar da bulunuyor, ee, hızınız yüksek vesaire diye ama yapay zeka şu anda kontrol ettiği için ben ona çok karışmıyorum. Karıştığınızda bir işe yaramıyor. Yapay zeka devre işi bırakırsanız ancak e, sizi kontrol etmeye başlıyorsunuz. Ben şu anda kapattım buradan birçok ayarı var. Mesela işte şu ayarı tıkladığımız zaman eğer bir kolumuz varsa, oyun kolu buradan bunu ayarlayabiliyorsunuz. Ee, bunun dışında check listiniz var. Kamera açılarınızı buradan değiştiriyorsunuz. İşte yapay zekayı buradan ayarlıyorsunuz. Ee, yakıt durumunuzu buradan görüyorsunuz. Şu anda açmış olalım. Navigasyonunuzu buradan görüyorsunuz. Nerelere uğradığınızı gösteriyor size. Güzel bir şey bu. Bunun dışında ne var? İşte objektif ko Görevleriniz var, nereye gittiğinizi görüyorsunuz. Bu da harita var mesela, bu da güzel harita üzerinden, şöyle yapalım. harita üzerinden nerede olduğunuzu ve yolunu mesela şu anda yarılamışız, bunları görebiliyorsunuz. Bunun dışında hava durumunu az önce gösterdim buradan hava durumunu vesaire değiştirebiliyorsunuz, saati ayarlayabiliyorsunuz şu an mesela 17:45miş, biraz daha olur mesela şöyle hafif, bunun batım olsun. Güzel bir ışık olsun görüğünüzde. Evet arkadaşlar Sabıya Gökçen Ufuk'ta göründü Şu anda uçuş manevrasını Yapacağız iniş manevrasını Ama söylediğim gibi otomatik 4'te gidiyoruz Kalkışı da otomatik 4'te yaptık İnişi de öyle yapacağız Şu anda yaklaşmak üzereyiz Muhtemelen bir U dönüşü yapacağız Piste binmek için Şu anki mesafemiz Yaklaşık 180 feet'teyiz ya alçaldık bunu söyleyeyim. Tığımızda yaklaşık olarak 106 şeklinde yakıtımız da birazcık azalmış. Yani yarıdan biraz aşağıda. Evet, varış noktasına doğru yaklaştık. Çok az kaldı. Muhtemelen birazcık ileri doğru gidip U dönüşü yapacak uçağa Sevgili, sevgili yapay zeka destek pilotumuz. Ve bu yolumuz yaklaşık işte 21 dakika oldu. Biz de baralarda biraz attık yani sizi çok bekletmemek için. Siz de olsun diye arkadaşlar. Ama buradan bu şekilde bir 21 dakika sürüyor. Yani yaklaşık inmesi, inmesi 23-24 dakika olacak gibi geliyor. Tabii biz doğrudan gitmedik. Doğrudan gitseydik biraz daha kısa sürerdi diye tahmin ediyorum. Hemen karşıda Tuzla Airways diyor. Tuzla havalimanı görülüyor. Anladığım kadarıyla. Şuna gitmiyoruz. Döneceğiz şimdi. Gördüğünüz gibi uçağın her bir detayını çok net bir şekilde görebiliyoruz. Biraz daha girdim. Kırtlarımızı görüyorsunuz şu anda uçağın içinde. Söylediğim gibi 40 tane farklı uçağımız var. Bu uçakların her birini kullanabiliyoruz. Ama uçak seçimi yaparken kalkış yapacağınız pist önemli arkadaşlar. Neden diye soracaksınız. Küçük bir pistte büyük bir uçak kaldıramıyorsunuz. Yapay zeka olsa bile kaldıramıyor ne yazık ki. O yüzden doğru bir şekilde uçak seçimi yapmanız gerekiyor. Şu anda dönüş manevrasına başladık. Dönmeye başladık ve iniş yapmak üzere Sabahya Gökçen'e doğru ilerliyoruz. Çok gerçekçi olmuş. Yani uçuş simülasyonları içinde zaten Microsoft Flight yeri ayrıdır. Ee, ve gayet de gerçekçi bir simülasyon olmuş. Uçaklar çok iyi. Tepkileri çok çok gerçekçi. Ve hani uçağı hava tutmak o kadar kolay değil arkadaşlar. Onu söyleyeyim. Ee, tırmanma açısını fazla ayarlarsanız bir süre sonra düşüyor uçak. Yani düştüğünü göstermiyor size ama ekran kararıyor ve uçağı diyor, düşürdünüz diyor. Ya da tam tersi aşağı doğru fazla burnunu eğerseniz bir süre sonra uçak ...inmeye başlıyor ve düşüyor yine orada da. O yüzden çok dikkatli kullanmanız gerekiyor. Çok öyle kafanıza göre hareket edemiyorsunuz. Ama çeşitli ayarları var. Yapay zekanın ve size asiste edecek olan sistemden ayarlarını yapabiliyorsunuz. Ayrıca öğrenme modu da var ve size orada destek oluyor. Bu sayede hani uçağın ayarlarını nasıl kullanılabileceğini falan öğreniyorsunuz. Ben öğrenme modunu öneririm. Eğer çok tecrübeniz yoksa ve bu tarz bir simülasyona merakınız varsa mutlaka önce öğrenme modundan başlayın derim. Şimdi hızımızı bayağı düşürdük. 93-92 gidiyor şu anda. Ve e, mesafemiz de bayağı düşürdük. Şu an döneceğiz diye tahmin ediyorum. Şu an kuleyle konuşuyor bizim pilotumuz. Evet arkadaşlar şu anda Sabiha Gökçen havalimanına iniyoruz. Hızımızı azalttık. 80'e kadar düştü. 79, 78, 76'ya doğru indirdik. Karşımızda ışıkları görüyoruz. Pistimizin ışıkları. Hızımızı da iyice düşürdük. Ve piste doğru alçalmaya başladık. 75-76 hızla gidiyoruz. Piste inmek üzeriyiz. Ve şu anda iniyoruz arkadaşlar. Son 5 saniye. 4-3-2-1 ve biraz kenardan iniyor yalnız bu yapay zeka. Bence ortalası daha iyi olur ama neyse toparlayacak herhalde. <gülüyor> Kenara indi biraz yani. E şu anda <gülüyor> ortaya doğru geçti. Evet uçağımızı sonunda Sabiha Gökçen'e indirdik. Yaklaşık 27 dakika sürdü. Uzun bir yolculuk oldu ama e, değdi mi değdi. Güzel bir e, simülasyon oldu. Sabah kalktık saati biraz ileri aldık. Akşam saatlerinde inmiş olduk. 20 dakika oldu ama o mes süre birazcık biz değiştirdiğimiz için hava şartlarında değiştirdiğimiz için gayet güzel bir saatte inmiş olduk arkadaşlar. Evet arkadaşlar Monster Notebook katkılarıyla hazırladığımız oyun canavarının yeni bir bölümünün daha sonuna geldik. Bu bölümde sizlere Microsoft Flash simülatör oyunu hakkında bilgi vermeye çalıştık. Oyunla ilgili merak ettiğiniz sorular varsa bu videonun altında bizlere sormaktan çekinmeyin arkadaşlar. YouTube kanalımıza abone sizdir diye tahmin ediyorum ama değilseniz abone olmayı unutmayın. Ve aynı zamanda bizleri Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal alanı takip edebilirseniz Çok seviniriz. Farklı bir videoda, farklı bir şekilde karşınızda olmak üzere. Hoşçakalın arkadaşlar.